ahirete hasen eden ve kına azaben nar. Rabben afirli vel valideyye velil müminine yevme yekümül hisab bir rahmetike ya rahimin. Böyle bir günde bizleri İstanbul'daki komşularımızla kavuşturan Allah'a hamdü senalar olsun. Daha sağlık sıhhat içerisinde nice şenlikler, nice bir araya gelmeleri Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhu için. Diğer peygamber efendilerimizin ruhları için, peygamber efendimizin al ve ashabının ruhları için, köyümüzde meftun bulunan bütün mümin ve müminatın ruhu için, burada bulunan mümin kardeşlerimizin bir cümle geçmişlerin ruhu için ve rızayı Allah için El Fatiha.